bugün 29 Kasım 2022 salı Mars günündeyiz kova burcunda ilerleyen ay güne sosyal ve idealist enerjiler veriyor bilim teknoloji ile ilgili kavramlar bugün ilgi alanımıza daha fazla girerken arkadaşlar ve grup faaliyetlerini önemseyebiliriz ay sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda açı yapacağı için güne hareketli ve hızlı başlayabiliriz Sabah saatlerinde kova burcunda Satürn'e birleşen ay Mars ve Merkürle Uyumlu görünümler içerisinde olacak. Ay 9.53'ten itibaren önemli bir açı yapmayacak ve gün boyu boşlukta ilerleyecek. Bu nedenle bugün özellikle sabah erken saatlerini iyi değerlendirmeye çalışalım. Önemli görüşmeler yapabilir, geleceğimizde belirleyici olacak kişilerle tanışabiliriz. Yakın çevre ve arkadaşlarımızın da üzerimizdeki etkisi artabilir. Eğitim, bilim, teknoloji, iletişim, seyahat, uluslararası konularda çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Duygusal ilişkilerde ve ailevi konularda geçmişin üzerimizdeki baskısı artabilir ve önemli kararlar vermemiz gerekebilir. Öğleden sonraki saatlerde arkadaşlarımız ve sosyal ilişkilerimiz öne çıkarken özellikle kadın figürlerden daha fazla destek alabiliriz. Ekim çalışmaları, organizasyonlar, sosyal ve sanatsal her türlü etkinlik daha keyifli ve verimli ilerleyebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.